Gördünüz <gülüyor> arkadaşlar. Ne bir tane tavşan yakaladık Tavşan her doğaya terle geldi. Gelir Haydi güle güle yolumuz çok olsun tay tavşan. E git. Hah. Rrr. Rrr